Merhaba arkadaşlar, bir banka kurmakla başlayalım Bir banka kurmak için 300 birim altın kullanıyoruz Bunun yüz parçası bankamızın fiziki olarak oluşturulmasına, yani bina ve ekipmanına harcanıyor Burası bankamızın kasası Kasa, bina ve benzeri fiziki şeyler için 100 birim altın harcadık Diğer 200 birim altında bankamızda duruyor yani başlangıçta bankaya yatırdığımız toplam sermaye 300 birim altın. Böylece kasabadakiler birikimlerini benim bankama yatırmaya başlıyorlar. Bir kasabalı geliyor ve 100 birim altın yatırıyor. Bu 100 birim altın bizim ne olacak? Aktiflerimizde yer alacak. Müşterinin bu varlığı benim için bir yükümlülük. Bu A müşterisinin hesabı. Yatırılan bu 100 birim altın karşılığında bu kişinin bir cari hesabı oluyor ve Bu cari hesaptan çek check yazabilir Çeklerin nasıl para yerine geçtiğini ödeme yapmak için kullanabileceğinizi biliyorsunuz Sonra bir başka müşteri geliyor, bu kişi biraz daha zengin 200 altın yatırıyor Yatırdığı 200 birim altının yarısını Çek yazabileceği vadesiz hesabına yatırmak ve yarısını da banknot olarak kullanmak istiyor Dolayısıyla burası B kişisine karşı 100 birim yükümlülük Bu da banknot olarak 100 birim yükümlülük Dilerseniz banknotlarımızı çizelim Beşer tane 20'lik banknot verelim ona, her bir banknot 20 birim altını temsil edecek 5 tane 20 birimlik banknot Tabii ki banknotun üstünde de bankanın sahibi ben olduğum için Güzeller güzeli resmimi göreceksiniz Altına da benim bankam yazıyorum Bu banknotları istediğiniz bir malı satın almak için kullanabilir Malı satın aldığı kişi de bu banknotları bankaya getirerek karşılığı olan altını bankadan alabilir Banknotlar bir anlamda çeke benzer ancak Herhangi bir anda banknotların Kimin elinde olduğu, banknotun karşılığının kime ödeneceğini bilmiyoruz Şimdi kredi kullandırdığımızda neler olacağını düşünelim hep birlikte Eski örneğimizde ne yapıyorduk bir onu hatırlayalım isterseniz Eğer birisinin 300 birim altınlık bir projesi varsa Bankanın kasasındaki altınları o kişiye veriyorduk O kişi de bu 300 altını kullanarak satın alması gerekenleri alıyordu ona mal satan kişi getirip altınların bir kısmını bankaya yatırıyordu Şimdi kredi işlemini fiziki olarak altınları vermeden nasıl yapabileceğimizi düşünelim Altını fiziki olarak kullanmak oldukça güç olacak, eğer birisi sadece yarım birim altın isterse nasıl keseceksiniz? Güvenlik riski var, ayrıca altının ağır bir şey olduğunu da biliyoruz, peki bu durumda ne yapabiliriz? Bir C kişisi oluşturalım. Diyelim ki Bu adam bir girişimci, bu kişinin iyi bir projesi var 300 birim altınlık kredi kullanmak istiyor Bunun iyi bir proje olduğunu düşündük ve kredi kullandırmaya karar verdik Varlıklarımın arasından çıkarmak yerine, girişimci C için bir cari hesap açıyorum Hatta bir kısmını cari hesap olarak açabilir, bir kısmını banknot olarak da bırakabiliriz 100 birimi çek yazabileceği cari hesapta, 200 birimi ise banknot yükümlülüklerimizde tutalım 20 tane 10 birimlik benim bankam bankası banknotu olsun Bu banknotlarla işçilerine ödeme yapabilirler Eğer işçiler bu banknotu ellerinde tutmak istemezlerse Banknotu bankaya getirip karşılığında banknotun temsil ettiği kadar fiziki altını alabilirler bir başka girişimcimiz daha olsun, fabrika kurmak için 100 birim altınlık krediye ihtiyacı var diyelim Ve biz de bu krediyi kullandırıyoruz 100 birim girişimci D'ye borç yazdık Bu bizim aktiflerimizin arasında ve bu da D girişimcisinin hesabı Şimdi ne düşündüğünüzü tahmin edebiliyorum Hiçten para elde etmişiz gibi görünüyor Yaptığımız her yeni işlemle, bilançomuzun hem sağ hem de sol tarafı yükseliyor, fiziki altınlarımızı kullanmadan işlem yapabiliyoruz. Fiziki olarak altınlarımızı vermeden, karşılığında banknot vererek veya vadesiz hesaba kaydederek işlemleri gerçekleştiriyoruz. Fiziki olarak düşündüğümüzde altınlar bankamızdan hiç çıkmadı. Aslında düşünürseniz eğer bu altınlarımızı piyasaya sürmemizde aynı şey O zaman sadece altınların geri gelmesini bekliyor olacaktık Burada yaptığımız altınları elimizde tutmak için sadece bir yöntem Örneğin fabrikayı kuran D kişisi A kişisine bir çek yazıyor 100 birim altın için yazmış olsun bunu Bu D kişisi ve bu da A kişisi D kişisi, A kişisine çek yazıyor Çekin nasıl göründüğünü biliyorsunuz, A kişisi bu çeki bankaya getirdiğinde Çekin orijinal olduğundan bankanın emin olması gerekecek Herhangi bir kağıda yazılmıyor yani A kişisi çeki aldı, karşılığında da bu fabrikayı inşa edecek A kişisi D kişisinden aldığı bu çeki bankaya getirdiğinde Banka bu kadar birimi D kişisinin hesabından düşerek A kişisinin hesabına alacak olarak kaydediyor Bu kadar birimi A'nın hesabına ekleyebilirim Veya burasının rengini A'nın rengini değiştirmek daha kolay olacak Artık bu 100 birim ne olacak? A'ya ait olacak Yine fiziki altınlarımızla, altın parçalarıyla herhangi bir işlem yapmadık. Hemen akla şu soru gelebilir, bu işlemler nereye kadar devam edebilir? Bir banka sınırsız şekilde altın toplayabilir ve bunun karşılığında banknot basabilir veya çek yazılabilen vadesiz hesap açabilir mi? Krediden aldığı faizle vadesiz hesabı ödediği faiz arasındaki farkı kar yazmaya sonsuza kadar devam edebilir mi? Bu tarz çeşitli sorular gelebilir. Hemen cevabını veriyorum. Tabii ki yapamaz böyle bir şeyi. Çünkü bu konuda belirli düzenlemeler ve kısıtlamalar var. Bankaların sermayelerini oranla ne kadar kredi kullanabileceklerini sınırlandıran bazı kurallar vardır. Bu kurallar bir bankanın ne kadar kredi verebileceğini ya da şöyle diyelim, ne kadar bu cari hesaplardan açabileceğini belirler. Bir sonraki videomuzda zorunlu karşılıklar konusuna değineceğiz. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.